Sosyal açıdan yetersiz olan bireylerin tedavi altına alınmasına karar verilmiştir. İşte o zaman onun sosyal açıdan yetersiz olduğunu anladım. Yetersiz olduğunu hiç bilmiyorduk. Zaten ben kendim de bu yeni çıkan kararnameyi destekliyorum. Böyle kişiler toplumda olmamalı. Olsa da yaşayamaz ki. Anca yük olurlar.